Merhabalar, şu anda yine yoldayız. Bu sefer Ödemiş Gölce kamp yapmaya gidiyoruz. Ee, Ama tabii kamp yapılabilecek mi onu da bilmiyoruz. Birkaç sene önce orada çadırlar görmüştük. Ne zamandır aklımızda vardı. Bir gidip bakalım dedik. İnşallah yapılıyordur. İnşallah yapılıyordur. Yapılmıyorsa da herhalde çadırımızı atacak bir yer buluruz diye düşünüyorum. Orada görüşmek üzere. Çadırı kurmak için yer arıyoruz. Şurada ağaçların altında kendimize yer bulacağız diye düşünüyoruz. Bakalım, ince göreceğiz. Hava çok güzel, hafif serin. Mesela akşam biraz soğuk olacak gibi. Şimdi gölün etrafını komple dolaştık. İki yer bulduk aslında. Birinde bir aile vardı. Bir tanesi de arkamızda kaldı. Bir tık fazla sinek var gibi geldi ama çadır kurulabilir. Ee, şimdi sadece kampinglere şeyi soracağız. Ee, ne kadar olduğunu soracağız fiyatların. Eğer uygunsa e, ve kendi mangalınızı vesaire yakabiliyorsa kampinglerde kalalım dedik. Ama gereksiz pahalıysa o az önce bulduğumuz yere geleceğiz. Oraya kurmayı düşünüyoruz cadarı. <gülüyor> şimdi evet. Ali Baba kamping'e geldik sorduk 30 liraymış burada günlük evet. çadır başına 30 lira bir de hani kendi mangalımız yanımızda var kendi içeceklerimiz yanımızda onlara da hiç laf etmediler Onları mangala da... ekstra ücret istemediler. Aynı, istemediler şu an 30 liraya şuraya kuracağız çok beğendik tam karşısı zaten e, şey, Gölcüğün şehir merkezi Şimdi çadırımızı kıralım. Evet. Julian mi doğruyorsun güvelleri? Evet, Julian doğruyorum. Yani aslında daha çok kafamı nasıl esersin? Muazzam Aslan ko doydun mu? <gülüyor> Doydum evet ellerine sağlık Ellerime en çok... sağlık <gülüyor> En çok neyi beğendin? En çok e, şey beğendim Lokum etleri beğendim evet, Bir biraz... de biberleri beğendim Aynen, Bir dahakine biraz daha az pişireceğiz Bir de salatayı çok güzel yapmışım biliyor musun? Mahkeli olsun <gülüyor>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 Kahvaltıyı yaptın. Evet. Amağı da yattın. Evet. Nasılsın? İyiyim. Şimdi kahvaltıdan sonraki yatışı yapıyorum. <gülüyor> Birazcık yatışıp bundan sonra bakarız o göre. Sonra gideceğiz. Beğendin mi burayı? Evet, beğendim. Güzel. Sence kaç burası onun üzerinden? Bir tesis, işletme, ilgi alaka, temizlik, her şeyi düşünerek? Ha, şöyle, zaten hani sahibi olan gerçekten tatlı insanlardı. Ve her konuda çok ilgilendiler. Yani o yüzden tesis bence bayağı iyi hani sahiplerinden dolayı. E burası da gölün tam kenarında bir yer olduğu için bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Yani gölcüye gelinirse kesinlikle burada kalın. Yani böyle bir kamp alanında kalınması gerekiyor. Çünkü biz çok aradık dün. Hani kamp alanı, e, tesis olmayan bir yer. Ama bulamadık gerçekten. Çünkü gölün hemen kenarında yol vardı. Burası bayağı e, kamp yapmak için güzel bir yer bence. Onun üzerinde? <gülüyor> Yedi. Çok güzel, çok güzel ama yedi. <gülüyor> yedi demek ki çok kötü bir puan değil. Çadırımızı topladık. Dönüş yoluna geçtik. Gitmeden önce de bir kahve içmek istedik. Tam karşı taraftaydı kamp kurduğumuz yer. Şimdi burada da oranın karşı tarafında da kahve içiyoruz. Burada birkaç kafe var. Kahve içip yemek yiyebileceğiniz. Bu videoluk bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.